Müyasal madde torbası kıpırdanıp canlandı, insanoğlu yoldaydı. İkinci, yerkürenin büyüklüğü gök cisimlerinin ölçümü. Hali, devi şahsına münhasır bir kişiydi. Uzun ve üretken kariyeri süresince, gemi kaptanı, kartograf, Oxford Üniversitesi'nde geometri profesörü, Kraliyet Darphanesi'nde kontrolör yardımcısı, Kraliyet Astronomu ve derin deniz dalgıç hücresinin mucidi oldu manyetizma, geygitler, gezegenlerin hareketleri ve afyonun etkileri hakkında itibarlı yazılar yazdı. Meteoroloji haritasını ve ölüm oranı tablosunu hazırladı, yer kürenin yaşını ve güneşe olan uzaklığını hesaplama yöntemleri önerdi ve hatta, balıkları avlandıktan sonra dört mevsim taze tutmaya yarayan pratik bir metot bile geliştirdi. Yapmadığı tek şey, ilginçtir ki, kendi adını taşıyan kuyuklu yıldızı keşfetmek oldu. 1682'de gördüğü kuyruklu yıldızın 1456, 1531 ve 1607 yıllarında başkaları tarafından görülmüş olan kuyruklu yıldızla aynı olduğunu anladığıyla kaldı. Bu kuyruklu yıldız, 1758'e yani Halley'in ölümünden 16 yıl sonrasına kadar Halley kuyruklu yıldızı olarak anılmadı. Newton şüphesiz tuhaf bir adamdı zekiydi elbette ama aynı zamanda yalnız, neşesiz, paranoyak sayılabilecek kadar gün birikli dalgınlığıyla biriydi evet. bazı sabahlar uyandığı zaman daha yataktan ayarını bile çıkaramadan ansızın aklına üşüşen düşünceler dona donakalıp saatlerce yerinden kalkmadığı söylenirdi ayrıca akıl almaz işler yapardı Cambridge'de kendi laboratuvarını kurmuş ama sonrasında kendini birbirinden acayip deneylere vermişti keresinde, sırf ne olacağını merak ettiği için, derin. dikmeye yarayan türden bir çuvaldızı, gözde kemik arasında kalan bölgeye, gözün arkasına mümkün olduğunca yanaştırarak, göz yuvasına sokmuş ve bile çevire gözünü Bu cize eseri hiçbir şey olmamıştı. Gözüne kalıcı bir hasar vermemişti en azından. Başka bir deneyinde, nasıl bir etkisi olacağını anlamak için, dayanabildiğince Güneş'e bakmıştı. Gözlerinin onu affetmesi için birkaç gününü karanlık bir odada geçirmek zorunda kalmakla birlikte, kalıcı hasardan yine ucuz kurulmuş. Daha öğrenciyken, diferansiyel ve integral hesabı bulmuş, spektroskopi biliminin temellerini atmış, çalışma hayatının en az yarısını simyaya ve çeşitli dinsel uğraşlara ayırdı. Aris'un denilen tehlikeli derecede heretik sapkın bir mezhebin gizli yandaşıydı. Kendi kendine İbranice öğrenmişti. 1936'da ekonomist John Maynard Keynes, güt stoklarıyla dolu bir sandığı açık satın aldığı zaman, 1970'lerde Newton'ın saç deri üzerinde yapılan analiz, saç derisinin doğal düzeyin 40 ms yoğunluğunda cıva içerdiğini buldu ve nihayet başyapıtını üretti, doğa felsefesinin matematik ilkeleri, en bilinen adıyla pirinçik ya. Alman matematikçiliğimiz bile onun matematiğe olan katkılarının daha önceki tüm katkıların toplamına eş olduğu görüşündeydi. Gök yörüngelerini matematiksel olarak açıklamakla kalmıyor, onları ilk harekete geçiren çekim kuvvetini de teşhis ediyordu, günde çekimi. Ansız'ın evrendeki her harekete anlam kazandırmıştı. Cücunun üç hareket yasası yatıyordu. Bu yasalar, özetle, bir cismin itildiği istikamette hareket ettiğini, başka bir kuvvet tarafından yavaşlatılana ya da yönünden saptırılana dek aynı istikamette düz bir hat boyunca hareket etmeyi sürdüreceğini ve her etkinin eşit ve zıt yönde bir tepkisi olduğunu ifade eder. Bu ilkeye göre, evrendeki her cisim tüm diğer cisimlere çekim uygular. Şu anda size öyle gelmese de yerinizde otururken etrafımızdaki her şeyi, duvarları, tavanı, lambayı, kendinizi, kendi küçük hatta çok küçük de çekimsel alanınızla kendinize doğru çekmektesiniz. Onlar da sizi kendilerine doğru çekmekte. Herhangi iki cisim arasındaki çekim kuvvetinin yine Feynman'ın sözleriyle her birinin kütlesiyle doğru orantılı olduğunu ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak değişkenlik gösterdiğini anlayan Newton olmuştu. Başka bir deyişle iki cisim arasındaki uzaklığı iki misli artırırsanız aralarındaki çekim dört misli zayıflar. İnsan aklı tarafından ortaya atılmış tam anlamıyla evrensel ilk doğa kanunuydu bu. Olaylarını, Newton'un yasaları pek çok problemi çözdü, okyanustaki gel git, gezegenlerin hareketlerini, fırlatılan, güllelerin tekrar yerküreye düşmeden evvel neden belli bir yol izlediğini, gezegen altımızda saatte yüzlerce kilometre hızla topaç gibi dönerken neden uzaya fırlamadığımızı açıklığa kavuşturdu.